Şimdi sağlıklı bir kişilik gelişiminde anne baba tutumunun rolü biraz girdik ama daha da geniş e, talep var biraz açmamız gerekiyor. Ee, aile tutumlarının rolü aslında çok büyük anne baba ve çocuk ilişkisinin e, yönünü belirleyecek. Temel etken anne ve babanın aslında çocuğa karşı davranışlarıdır. Nasıl davrandığıdır, nasıl tutum gösterdiğidir aslında. Burada aslında birçok aile tutumu söz konusu bizim her yer e Mesela atıyorum otoriter ve baskıcı aile tutumu. Bu, tar bu tarz aileler nasıldır? Sürekli çocuklarına kurallar koyarlar. Bunu yapacaksın. Sürekli her şeyleri sahiplidir onların. Saat dışına çıktığı anda inanılmaz tepki alırlar anne ve babasından. Sen bunu nasıl yaparsın şu an bunu yapman gerekiyor. Ya da e işte sürekli baskı kurarlar bunu yapacaksın. Ee, i̇şte ders çalış çalış. Şu an senin ders çalışma saatin. Şu an şunu yapmalısın falan filan. Yani her yerde bir kural. Her yerde bir baskı. Çocuğun aslında kendi özgür bir biçimde ifade etmesine izin vermezler. Peki bu çocuklar çocukluğu ne zaman yaşayacaklar? Yaşayamıyorlar zaten. Yaşayamıyorlar, tabi. Yaşayamıyorlar maalesef. Ee, anne baba ikisi de ne yapıyor? Baskı kuruyor sürekli. Aslında e, ve çocuk da şöyle bir algı da gelişiyor bu arada. Ne o gibi? dönemde. Şöyle bir şema gelişiyor. Ben e, ancak kurallara uyarsam sevilirim. Takdiri görürüm. Her anlamda ben işte birazcık da ileride ne oluyor? Obsesif yönleri de ortaya çıkabiliyor. Merhaba. Ya da mükemmelliyetçi yönleri de ortaya Kesinlikle. çıkabiliyor. Olur. Her şeyim iyi olmalı ki ben takdir göreyim, sevileyim. Çünkü ben tek başıma bir sevilecek bir değer taşımıyorum. Evet. Çok önemli. Değil mi? Biricikliği gidiyor orada. Tabii ki de. Sadece kurallara uyarsa anca seviliyor. İlgi ya da başarılı, görülebileceğini. İlgi görüyor ya da başarılı oluyor. Bu özgüveni de çok ciddi tabii, tabii, sarsar. Tabii ki Sürekli 7-24 nöbetlisiniz düşünsene. Başkaları de. benim için ne diyecek? Mesela yani düşünceleri el sürekli. El alem ne der? Bakın. Çok ya, süper Enal. egosu çok fazla yüksek düzeyde yani bu elelem ne der ahlaki geleneksel e, kurallarımız işte toplumsal normlar hep bunlarla yaşar genelde. Evet. Sonra ama kişilik olarak nasıl ortaya çıkıyor bu peki? Evet nazik oluyorlar daha böyle yardımsever evet. oluyorlar hani bu yönleri güzel, güzel. hani bizim beklediğimiz şey ama ne oluyor kendine güvenmeyen e, çekinik herhangi bir şeyi yapabileceğine inanmayan, özerklik duygusunun gelişmediği, yine daha çok toplum içerisinde sönüp kalan içe kapanık bireyler oluyorlar. Tamam. Aha buradan yak. Sıkıntı. Tabii ki de. Yani, öyle. Aynen öyle. Gerçekten değerli seyirciler. Yani evet çok efendi, nazik bireyler ve çocuklar yetiştirelim, yetiştirmeyelim demiyoruz. Ama süper egonunda o kadar da süper olmasına gerek yok. Aynen böyle Harika. Gerçekten <gülüyor> süper Süper betimleme. Yani o her şeyin bir dengesi var, bir ayarı var. Çocuk eğitirken... Çocuğun kişiliğini, ergenin kişiliğini yapılandırmaya devam ederken bir denge insanı olalım ki çocuklar çift kanatlı uçsunlar. Yoksa başkaları için sürekli onların kölesi değil ki onlar için yaşamasınlar. Ne sürekli kendi için ne sürekli başkaları için. Halbuki bunu dengede, harmoni halde güzel düğün bayram havasında yaşamayabiliriz.